Sen bilir kişimesin. Sen olmaz mısın? Sen kimsin lan? Ha kimsin sen? Sen kimsin? Sen kimsin lan? Sen kimsin be? Sen kimsin ha? Hocam sen de kimsin ya? Sen kimsin lan? <gülüyor>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 13. Roma tarihinden bir şeyiz. Öyle de arşivlerde bu yok mu diyor. Yani her yerde arşiv olmuyor kardeşim. Kağıt yok. İçmiyor filan da mı uğraşacağız?